Bekle bana Hazır Selam olsun korkularıma ben geri dönüyorum ben siz arkadaş satarken düşmanlarını eziyordum Hayal kırıklarım çoğaldı yeter evime dönüyorum hmm. Diğerleri gibi anlatmam pulpa bırak sizi biliyorum Saçmalardan roman çıkar düşün deliye dönüyorum yeah. Tonca yalan gördüm ama ölüm gibisini görmedim Tüm umut katillerini yerlerde görüyorum İstediğiniz yapın ama biri bile mutlu ölmedi Eli kana bulamaya gerek yok Bir gün geçecek bana da inan Sana da inanan insanlardan ilhamlarda bulacak inan Var insan ters düştüğünde dost bulamayacağı zaman Artık insanlar El yaşamayı özlesin, bedellerini ölüyorum. Karanlık gecelere gülüyorum, bedellerini ödüyorum. Karanlık gecelere gülüyorum. Yaşamak özgürlük değildir kafalar her zaman deliydi Renkli olması hiç fark etmez nefes almak yeterliydi Ruhumun amdi içti kefenim bile belirliydi Sen mezarımı kazdığını ben oldukça yeterliydim yalan Bir yalan bir gerçek geçer buna da inandım Merhamet duygumu öldürseydim kendimden bıkardım Bu kadar olay yaşadı Deydim mi tanrım demeyi bırak Gerçekleri bilsen suçu daha de arardın. Değemediğim bulutlar var işleri dolu bin hayal Yaprak timi döküldüler umutlarımı sil hayat Hayal bırakmadım bırakmayacağım galiba Yerlerini bilseydim yaklaşmazsın bir daha Ve bir daha Ve bir, bir daha Gerçekleri bilseydim uğraşmazdım bir daha